Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Temmuz 2019 astrolojik gündemi siz sevgili teraziler için ne gibi etkiler hazırlıyor ve getiriyor? Bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili teraziler Temmuz ayı gündemi oldukça yoğun. Özellikle siz de öncü burçlardan biri olduğunuz için yengeç ve oğlak burcu aksındaki hareketlilikler sizi fazlasıyla etkileyeceği benziyor ki 2019 yılının başından beri hayatınızda reform niteliğinde önemli radikal değişiklikler yaşanmış olabilir. Zira öncü burçlar, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak, Yengeç ve Oğlak öncü olmak üzere oldukça fazla etkileniyor 2019 yılındaki tutulmalardan. Şimdi bu tutulmalar Ocak ve Temmuz arasındaki gündemi değiştirecek tutulmalardır yani Temmuz ayında yaşayacağımız bu tutulmalar 2019 yılının sonuna kadar farklı bir alanda farklı bir yolda yöntemde ilerlememizi sağlayacaktır Çünkü tutulmalar genel anlamıyla 6 aylık dönemlere hitap ederler ve bu 6 aylık dönemin gündemini oluştururlar Şimdi öncelikle ayın genel etkilerinden bahsediyor olacağım ve tutulmaları videonun son kısmına bırakacağım. Videonun son kısmında tutulmaların burcunuza göre etkisinden bahsediyor olacağım. Evet 2 Temmuz günü Mars Aslan Burcu transisine başlıyor. Mars Yengeç Burcu transiti devam etmekteydi Haziran ayı boyunca. Şimdi Hazir Temmuz ayının itibariyle Mars'ın Aslan Burcu'nda ilerlediğini görüyoruz. Mars Aslan Burcu'nda Mars Yengeç transisine göre daha olumlu bir transittir. Burada 11. eviniz aktif oluyor sevgili teraziler. Yani daha çok sosyalleşeceğiniz, arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceğiniz kendi fikirlerinizi ideallerinizi siyasete, politikaya artık o zamanki konunuz, gündeminiz her neyse bunları daha rahat bir şekilde ifade edebileceğiniz bir Temmuz ayı girişi yapıyorsunuz. Sadece burada fikirlerinizi ortamda, arkadaş ortamda veya sosyal platformlarda lanse ederken çok fazla fanatizm boyutuna gitmemeye ve çok fazla Agresif bir dil kullanmamaya çalışmanızda fayda olacaktır ki aksi takdirde yanlış anlaşılabilirsiniz veya pot kırabilirsiniz. E, geri dönüşlü olmayan bazı e, hatalar yapabilirsiniz sevgili teraziler. Evet 2 Temmuz'da yine akşam saatlerinde Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulma dediğim gibi sizin için oldukça önemli. Bunun etkilerini videonun sonuna bırakıyorum. Ve 3 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu transitine başlıyor. Sizin haritanızın tepe noktasına yani 10. evinize. Burada 10. E, evinizde Venüsün yerleşmesiyle beraber tabii ki tutulmanın etkisini göz ardı edemeyiz. Kariyerinizle alakalı kariyer hayatınız, geleceğiniz... Toplum önündeki statünüz, tetreniz, ünvanınız, herkesin sizi tanıdığı, bildiği isim, konu her neyse bununla alakalı oldukça iyicil etkiler altındasınız sevgili Teraziler. Kariyerinizle alakalı çok güzel bir gelişme, bir kariyer fırsatı, bir terfi fırsatı, yeni bir iş anlaşması veyahut bekar bir Terazi burcuysanız belki bir evlilik anlaşması. Bu da çünkü toplum önündeki statünüzü etkiler. Yani sizin toplumdaki statünüzü değiştirecek, yenilecek, olumlu manada etkileyecek bir e, kadersel deneyim ki Venüs'ün de burada desteği oldukça büyük olacak. Temmuz ayı boyunca kariyer hayatınızda özellikle bayanlardan e, ciddi destekler alabilirsiniz. Oldukça kadersel etkiler söz konusu olacak sevgili teraziler. Evet e, 4 Temmuz'da Satürn'e Kuzey Ay düğümünün karşıtlığı. Ee, yine sizin için oldukça e, önemli bir tarih meydana getirecek sevgili teraziler. Burada yine e, kadersel etkilerin e, oldukça aktif olduğu bir gün diyebiliriz. Özellikle not alınması gereken bir gün. E, burada özellikle e, vurgulanması gereken nokta 4. eviniz ve 10. eviniz arasındaki ikilem. E, 4. eviniz e, Oğlak Burcu tarafından temsil ediliyor ve e, aynı zamanda 10. eviniz yengeç Burcu tarafından temsil ediliyor. Burada 17 derece olmak ve 17 derece yengeç burcu arasındaki karşıtlık ve özellikle e, kuzey ay düğümü ve güney ay düğümlerinin aktif hale gelmesi, kariyerinizle alakalı... Gitmeniz gereken noktaya giderken eviniz, yuvanız, ailenizle alakalı meselelerle uğraşmak durumunda kalmak şeklinde yorumlanabilir. Yani bulunmuş olduğunuz muhit, aileniz, yuvanız, eviniz, evinizin konumu, ailenizle yaşanan sıkıntılar, kariyerinizde ilerlemeniz gereken noktaya veyahut gitmeniz gereken noktaya bir takım engeller, aksaklıklar çıkarıyor olabilir. Ancak yine de sizin tercih etmeniz gereken yol ve nokta geleceğiniz kariyeriniz olmalıdır sevgili teraziler. Evet 8 Temmuz'da Merkür Retrosu başlıyor. Aslan Burcu'nun 4 derecesinde başlayacak bu retro. Bu retro ile beraber artık iletişim konularında imzalarda, sözleşmelerde bir takım aksaklıklar olabilir. Bunlara bilhassa dikkat etmek gerekir. Sizin 11. elinizde meydana geliyor bu retro. Dolayısıyla arkadaşlıklarda eski arkadaşlıklarla tekrar bir araya gelme, eski dostlarla vakit geçirme, sohbetler etme gibi gündemler olabileceği gibi eski sosyal gruplarınız, eski ortamlarınızla alakalı da bazı haberler Alabilirsiniz ve bir araya gelme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Yine 8 Temmuz günü akşam saatlerinde Venüs ve Uranüs arasında bir açı gerçekleşiyor. Olumlu bir açı bu. Bu açıyla beraber... Kariyer hayatınızla alakalı ani bir takım sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. E, kariyerinizle alakalı alacağınız haberler, ani beklenmedik gelişmeler oldukça güzel. E, ve gününüze renk katacak e, sürprizler olabilir ki zaten 9 Temmuz günü biraz gergin açılı bir gündür. E, 9 Temmuz'un e, bu etkilerini de 8 Temmuz'da gerçekleşen Venüs-Uranüs sırasında gerçekleşen bu etkileşim kurtaracaktır diyebilirim. 11 Temmuz günü ise Güneş ile Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Yine kariyer hayatınızın desteklendiği bir etkileşim bu. Özellikle hayallerinizi gerçekleştirmek noktasında oldukça destekleniyor olacaksınız. İş hayatınızla alakalı önemli bir gündemin söz konusu olması mümkündür. Bu ay özellikle Temmuz ayının 22'sine 23'üne kadar kariyerinizle alakalı çok ciddi kadersel yapılanma süreçlerinden geçiyorsunuz sevgili teraziler. Ve bu belirtmiş olduğum tarihlerde oldukça belirleyici diyebilirim. Akşam saatlerinde Mars vuranın sırasında bir kare açı olsa da biraz geleceğe dair umutsuzluğa kapılsanız da biraz hayallerinizi gerçekleştirmek adına bazı beklentilerinizin tam olarak karşılanmadığını düşünseniz de dediğim gibi kadersel olarak özellikle ay tutulmasına kadar yani 17 Temmuz'a kadar yaşayacağınız gelişmeler ve vermiş olduğum tarihlerde haritanızda eğer destekliyorsan oldukça sıra dışı kadersel ve destekleyici sürprizli gelişmelerle karşılaşmanız muhtemel gibi gözükmekte. Umarım hayranıza bir şekilde süreç işler. Evet, 11 Temmuz'dan sonra 14 Temmuz'dan itibaren enerjiler biraz gerilmeye başlıyor. 14 Temmuz'da Güneş ile arasındaki gerilimli açı. Geleceğe ilerlerken ailenizle alakalı sıkıntılar, ailenizle alakalı, yuvanızla, yerinizle, konumunuzla ilgili yapılanmalar. Sizi zorlayabilir, bazı ego savaşları söz konusu olabilir, bazı mücadeleler, e, agresyon içeren durumlar ve siz de egonuzu burada e, sergilemek durumunda hissedebilirsiniz kendinizi. Ve dediğim gibi Dolunay'ın enerjisine de burada giriyoruz. Yani Oğlak Burcu'nda meydana gelen ay tutulmasının o gergin enerjisine de 14 Temmuz'dan itibaren giriyoruz diyebilirim ki, 18 Temmuz'a kadar 17-18 Temmuz'a kadar bu etki altında olacağız. Dolayısıyla 14 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar biraz daha temkinli olmakta da, biraz daha öfkeyle hareket etmemekte fayda var. Evet 17 Temmuz'da ise Oğlak Burcu'nun 24 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Dediğim gibi bu ay tutulmasının enerjileri biraz gergin ve bir videonun sonunda değiniyor olacağım. Yine aynı gün Venüs ve Satürn arasında bir karşıtlık Söz konusu. Dolayısıyla <gülüyor> aydınlanmasının gergin enerjisini gezegenlerde e, bazı gerilim açıları oluşturarak destekliyorlar diyebiliriz. Burada e, kariyer evinizde bulunan Venüs ve 4. evinizde bulunan Satürn arasındaki karşılık kariyerinizde size sunulan güzellikler, kariyerinizle alakalı geleceğinizle alakalı umut vaat eden durumların ne yazık ki Aile, anne, baba, yuvanız, eviniz, ev ortamınız, huzur ve konfor ortamınızla alakalı sıkıntılarla e, biraz gölgede kalması gibi bir durum. Burada e, özellikle dediğim gibi bu ikilemler e, ilerlemeye çalışırken ayağınıza takılan bazı engeller, e, bazı zorluklar sizi biraz e, etkiliyor olacaktır. Ve e, 18 Temmuz günü de e, Venüs'te Kuzey Erdüğümü. Kavuşuyor arkadaşlar. Artık donlayın e, ay tutulmasının o gergin enerjisi biraz daha üzerimizden gidiyor diyebilirim ki. Aynı gün içerisinde Venus aynı zamanda Neptünle de üçgen yapıyor. Venus'un kuzey ay düğümüyle kavuşumu kadersel bir şekilde kariyeriniz, geleceğiniz, devletle alakalı işleriniz, önünüzdeki yol ve yönle alakalı kadersel bir takım güzellikler, kadersel bir takım şanslar, fırsatların, Karşınıza çıkacağını göstermekte ki zaten aynı gün yine Venüsle Neptün arasındaki bu güzel etkileşim sizi özellikle iş hayatında 18 Temmuz'a kadar gerçekten belki daha önceden Ocak ayından beri hiç gündeminizde olmayan, hiç aklınızın ucundan dahi geçmeyen fırsatlarla karşılaşmanızı sağlayabilir. Oldukça şanslı. Yani iş arayan, işinden memnun olmayan, iş ortamının e, ünvanının düzelmesini isteyen veyahut aynı zamanda e, iş bulmak ihtiyacı içerisinde olan terazi burçları. Bu ay özellikle <gülüyor> iş bulmazsanız e, 2019 sonuna kadar zor diyebilirim. Yani tabii espri yapıyorum ama harcadanızı destekliyorsa gerçekten bu ay başvurduğunuz her yere CV'nizi bırakın. Her yerle görüşün. Oldukça şanslı, oldukça destekleyici enerjiler var gökyüzünde. Yani bu ay istisselerize kalmayacak desem herhalde yeridir diyorum. Oldukça güzel. Tabii ki evinizde yuvanızla ortamınızla alakalı bazı zorluklarla uğraşacaksınız ama o kadar da olsun diyelim. 22 Temmuz günü yine 4. ve 10. eviniz arasında Venüs ve Pürüt arasında bir karşıtlık Yine gergin enerjili günlerden biri. Burada aile içerisinde huzurunuzu korumaya gayret gösterirseniz veya aile büyüklerinizi kırmamaya özen gösterirseniz oldukça Faydalı olacaktır e, sevgili teraziler. Evet 23 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu transisine başlıyor. Dolayısıyla 23 Temmuz'a kadar kariyer hayatınızla alakalı önemli yapılanmalar tamamlanıyor neredeyse diyebiliriz. Ve artık gündeminiz daha ziyade gelecek hayalleriniz 11. eviniz arkadaş. Ortamınız, arkadaşlıklarınız, kariyer gelirleriniz, kariyer ünvanlarınız büyük kazançlarla alakalı konulardır. Burada artık daha çok sosyalleşeceğiniz, arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz, büyük kazançlar üzerine düşünceler, büyük yatırımlar üzerine düşünceler sağlayacağınız bir süreç başlıyor diyebiliriz. Ve dediğim gibi 23 Temmuz'a kadar işle alakalı, kariyerle alakalı çok güzel fırsatları artık gündem maddeniz değişerek uğurluyorsunuz sevgili teraziler. 25 Temmuz ve 27 Temmuz, 25-26-27 Temmuz aralığı oldukça destekleyici, sosyalleşeceğiniz, kalıcı arkadaşlıklar, kalıcı kontaklar kuracağınız, e, kariyer gelelerinizde belki terfi, belki ünvan kariyer gelirlerinizin artacağı, büyük kazançlar açısından destekleneceğiniz, yeni iş kurma, girişim açısından destekleneceğiniz oldukça şanslı günler. Bugünlerim değerlendirmekte fayda var. Her ne kadar merkür retro olsa da bugünlerde oldukça girişimci, oldukça cesur, arkadaş ortamında lider, organizatör konumunda olabilirsiniz sevgili teraziler ki zaten uzun süredir sizlerde Çekiyorsunuz. Yükselen akrepler gibi yükselen terazilerde de uzun süredir çekiyor. Ve artık emeklerinin karşılığını bu ay alacağını düşünüyorum. Tabii ki Dolunay haftası biraz gergin. Bütün hepimiz için siz de sevgili teraziler lider öncü burçlardan biri olduğunuz için biraz daha fazla etkileneceksiniz. Ancak e, bu akabinde güzel gelişmeler de getiriyor olacaktır. 28 Temmuz'da Venüs'te Aslan Burcu transite başlıyor. Dolayısıyla güneşin Venüs'ün Aslan Burcu'nda olmasıyla artık sosyalleşeceğiniz, yeni arkadaşlıklar elde edeceğiniz e, kariyer gelirlerinizde e, belki istediğiniz oranda artışların yaşanacağı, ünvanlarınızın değişeceği, büyük kazançların, ekstra kazançlarınızın hayata gireceği, yeni girişimlerin söz konusu olabileceği bir süreç sizi bekliyor sevgili teraziler. Ayı kapatırken e, 30 Temmuz gününe dikkat çekmek istiyorum. 30 Temmuz günü e, özellikle güneş yöreni sırasında bir kare açı meydana gelecek. Burada arkadaşlıklarda veya gelecekle alakalı e, kaygılı bir takım endişeler, durumlar sergilenebilir. Ancak... 30 e, Temmuz gününün akşam saatlerinde bu enerji dağılacaktır. Kendinizi daha huzurlu, daha teslimiyet içerisinde hissedebileceksinizdir. E, ancak dedim ki 30 Temmuz akşam saatlerine kadar biraz gelecek açısından kaygılı, endişeli olma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Ama e, o etkilerde e, önlemini aldığınız zaman, önceden buna karşı tedbirli olduğunuz zaman sizi o kadar etkilemiyor olacaktır. Evet, e, Temmuz ayının e, detaylıca anlatmaya çalıştığım şekilde gündemleri bu şekilde. Şimdi e, asıl gündem olan <gülüyor> Yengeç Burcu'nda ve Oğlak Burcu e, aksında e, meydana gelen tutulmalardan bahsedelim. Bu tutulmaların ne gibi etkileri olacak ve tutulmaların açıları nelerdir, konuları, gündemleri neler olacaktır. 2 Temmuz'da Türkiye saatiyle 22.15'te Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde bir tutulma meydana gelecek. Güneş tutulması bu. Güneş tutulması yeni ay fazında yani güneşle ayın aynı derecede aynı burçta konumlanmasıyla meydana gelen bir gökyüzü olayı. Bu tutulmanın açıları oldukça güzel ancak oldukça kadersel dolayısıyla kuzey ve güney ay düğümünün tetikleneceği, onların rollerini oynayacakları bir tutulma diyebilirim. Kariyer hayatınızda, 10. evinizde, otorite figürleriyle olan ilişkinizde, devletle olan ilişkinizde, kariyerinizde gelecek kararlarınızda, sosyal konumunuz, sosyal itibarınız, toplum önündeki nazarınız, toplum önündeki itibarınızla alakalı konularda önemli bazı kadersel değişiklikler, kadersel başlangıçlar, bitişler, yaşama ihtimali söz konusudur sevgili teraziler. Buradan dediğim gibi Yaşanacak gelişme ee, hemen hemen 2019 yılının sonuna kadar sizi etkiliyor olacaktır. Önümüzdeki 6 aylık döngüyü bu tutulmalar e, etkiliyor ve e, esasında onların gündemini belirliyor desek çok da yanlış olmayacaktır. E, Yengeç burcuna meydana gelen güneş tutulmasının etkileri e, hafif yani oldukça güzel. Ben güzel olarak değerlendiriyorum. Her ne kadar tabii ki kadersel ve beklenmedik durumlar, gündemimizi değiştiren durumlar... E, bütün insanlarda olduğu gibi çok da hoş karşılanmasa da e, netice itibariyle yani yıl sonunda geri dönüp baktığımız zaman daha olumlu bir şekilde değerlendirebilme ihtimalimizin yüksek olduğunu değerlendiririm ben burada. E, dolayısıyla e, bu tutulmanın etkileri oldukça güzel ve kariyer fırsatları açısından, kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı kararlar açısından yaşayacağınız olayları mutlaka değerlendirin. Asla göz ardı etmeye çalışmayın sevgili teraziler. Dolayısıyla Temmuz ayına güzel bir giriş yapıyoruz her ne kadar şartları ve koşulları biz kontrol etmiyor olsak da tabii ki çoğu zaman kontrol ettiğimizi düşünüyoruz ancak hiçbir şeyi hemen hemen kontrol etmiyoruz ama burada bu kontrol dışılık tavan yapacak diyebiliriz ve yaşanacak gelişmeler karşınıza çıkan iş olanakları fırsatları mutlaka sizi farklı bir boyuta taşıyacak ve ileriye taşıyacak fırsatlardır bunları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Peki 17 Temmuz'da meydana gelen Oğlak Burcu'nun 24 derecesinde e, meydana gelen e, ay tutulması ne gibi etkiler getiriyor diye bakacak olursa bu ay tutulmasında özellikle e, sevgili teraziler biraz e, gergin açıların e, olduğunu, kare ve karşı açıların çoğunlukta olduğunu söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla e, özellikle videonun başında da bahsettim. 14-20 Temmuz aralığı, 14-18 Temmuz aralığı biraz gergin ve dolunay enerjisinde. Dördüncü elinizde meydana gelecek bu ay tutulması ve eviniz, yuvanız, konumunuz, anneniz, babanızla alakalı ebeveynleriniz, belki aile içerisinde birlikte yaşamış olduğunuz kişiler, belki evinizle alakalı bir takım sıkıntılar, belki taşınma gündemi, ev alım satımı gündemi ile alakalı bazı sıkıntılar. Onlarla ilgili e, sorunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ve bu ay tutulması belki e, bağlı bulunduğunuz e, yerden ayrılmanızı, belki duygusal bir bitiş yaşamanızı, belki aile büyüklerinizle alakalı önemli bir kapanış, bitiş yaşamanızı e, gösterebilir. Her ne şekilde olacaksa bu da tabii ki kadersel ve kontrol dışı bir şekilde gerçekleşecektir. Biraz daha e, yengeç burcundaki tutulmaya göre can sıkıcı süreçler şeklinde ilerleyebilse de e, bunlar da aslında bizi e, ilerlememiz gereken noktaya taşıyan bazı e, vesilelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla. Zaten bu ay özellikle kariyer hayatınızda geleceğinizle alakalı bazı gündemler sizi ileriye doğru taşımaya çalışsa da bir yandan da evdeki sorunlar, aile büyükleri, konfor alanınız, güvendiğiniz insanlar, geçmişinizle alakalı engeller ve problemler de ayağınıza takılacağı benziyor. Ama tabii ki hiçbir zaman her şey salt iyi şekilde ilerlemiyor. Güzel bir şey elde etmek için de bazen problemlerle mücadele etmek Durumunda kalabiliyoruz. Bunu da bu şekilde değerlendirirsek çok da fazla bu 3-4 günlük süreç içerisinde daha kötü şekillerde atlatmayız diye düşünüyorum ki zaten Temmuz ayının genelini ben iyi olarak yorumluyorum. Her ne kadar oldukça fazla gündem, oldukça fazla olay yaşanacak olsa da sadece 14 Temmuz ve 18 Temmuz aralığına ekstra Dikkat gösterelim ki e, bu süreçler biraz daha gergin açılarla donatılmış durumda. Evet e, Temmuz ayı gündemi bu şekilde arkadaşlar. Eğer fırsatım olursa tutulmalarla ilgili daha kapsamlı daha detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. E, salt burçları özel değil de tutulmaların genel etkisi ve önümüzdeki 6 aylık döngüyü nasıl etkileyeceğine ilişkin ayrıca bir video e, serisi hazırlamayı düşünüyorum. Umarım yetişir. Temmuz ayı gündemi siz sevgili Terazi için bu şekilde kariyer fırsatları oldukça belirgin gözükmekte. Dolayısıyla toplum önünde parlayabileceğiniz, uzun süredir hayalini kurduğunuz, işe kavuşabileceğiniz oldukça güzel açılımlar söz konusu. Bu ayı lütfen boş geçirmemeye çalışın. Umarım güzel bir Temmuz ayı geçirirsiniz Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.